Şehitler, şehitlerimiz fidanlarda, abidelerde, parklarda isimlerini yaşatmak gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir projesi var. 1. Dünya Harbi Kafkas cephesinin 100. yılı anısına Tirebolu-Gümüşhane yolu üzerinde Harşit Irmağı'nın hemen yanı başında muhteşem bir bölge ve bu bölgeye 100. yıl şehitler mesire alanı yapılmak üzere çalışma başlatıldı.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 Aziz hatıralarını yaşatmakta, Tirebolu, Harşit Tırmağı kenarında şehitlik mesire alanı kurmaktadır. Bura geçilemiyor. 15,5 ay burada direniyoruz. 15,5 ay geçilemeyen bir cepheden bahsediyoruz. Sadece bu Tirebolu ve bugün e, ismi Doğan Kent olan Harşit e, ilçelerinde değil bu cephe. E, bugün e, siyasi olarak Giresun, Gümüşhane sınırlarında yaklaşık 300 kilometrelik bir cepheden bahsediyoruz. Resmi kayıtlara göre o zamanki düzenli ordudan 92 tane şehidimiz var. Onların isimleri genel kurma kayıtlarında var. Bu cephenin çeşitli yerlerinde şehitlerimiz var. Tabii milis kuvvetlerinden çok daha fazla şehit var ama onların çoğunun isimlerinin kayıtları tutulmuyor. Çoluk çocuk, harç çayına ee, Ruslara teslim olamamışın e, hem kendini ve çocuğunu çaya atıp e, kaçmak isteyen veya boğulan bir sürü kadın ve çocuklar var. Bunların kayıtları yok ancak e, onlar tabi bu milletin e, gönlünde kalbinde yaşıyor. Biz de e, çok bilinmeyen e, bu e, Harşit cephesi, e, Kafkas cephesinin e, Harşit de e, Harşit ismiyle bu çayla. E, isimlendirilmiş olan bu cepheye kanıtılması noktasında e, bu bölgede bir dizi e, çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iki tane genel müdürlüğümüz burada bu çalışmaları yürütüyor. Doğa Koruma Milli Parklar e, Genel Müdürlüğümüz e, yine bu cephenin ana e, noktalarından biri olan Güce e, ilçesinin Şaban kalesi'nden e, bu cephede önemli direniş noktalarından birisi olan yeri Tabiat Parkı ilan ederek Orada bir çalışma yürütüyor. Şehit mezalarını tespit ederek bir çalışma yürütüyor. Ee, biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak e, bu e, harçı savunmasının e, tam olduğu noktalardayız. E, bu bölgede e, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait daha önce taş Ocağı olarak karayollarını işletti ve iznin bitmesiyle yine kurumumuza dönen bu alanı e, 100. yılında yani bu savaşın yapıldığı 100. Yılda, yılının yıl döneminde burayı bir mesir yeri olarak düzenleyelim. Hem o tarihi unutulmuş sayfalarındaki e, anıları burada anıtlaştıralım. E, hem de e, harç savunmasının önemini hem e, Türkiye hem de dünya kamuoyuna, Birkaç daha hatırlatalım, buraların öyle kolay geçirmeyeceğini de dost dost düşman herkesin bileceğini şekilde burada bir piknik mesire yeri inşa etmeyi planladık. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harç-i başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için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 noktada çok önemli bir vefa borcunu ifa ediyorsunuz. Ecdadı iade e, edebileceğimiz, gençlerimize ecdadı anlatabileceğimiz, algılatabileceğimiz e, bir noktadayız. Bu bağlamda e, Orman Genel Müdürlüğü yine üzerine düşen e, ahde, vefa ecdadı borcunu ödemek için burada çalışmaya devam ediyor.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 Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı'nı ziyaret edenler Harşit Zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi, Erzincan'dan Bittise kadar Kafkas Çepesi'nin savunma hattında verilen Destansı Mücadelenin tüm geçmişini öğrenecektir. 1. Dünya Harbi Kafkas Çepesi Yüzüncü yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak harş-ı sadece su değil, Türk-İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan harş-ı dile gelir, size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun. ab hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin demekte.